Herkese merhaba ben Tolga Özbek Dün Baykar bir paylaşım yaptı Paylaşımda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Baykar'ın üretim hattının fabrikasını ziyaret etti Bir tarafında yönetim kurul başkanı Selçuk Bayraktar Diğer tarafında genel müdür Haluk Bayraktar'la birlikte oyunlu böyle kolları bağladılar ve pozlarını verdiler Ben de tabi dikkatli bir şekilde bu fabrikada neler var neler yok Bunları incelemeye başlamışken Hemen gözüme Kızıl Elma Mius'un İki numaralı prototipi TCOZB2 Özdemir Bayraktar'ı e, hitaben bu tescil verilmiş durumda. Onu gördüm. Onun yanında da TB2'den biraz daha büyük, üzerinde sat anteni yani uyduyla haberleşmeyi sağlayan bir sisteme sahip, biraz daha büyük bir insansız hava aracı gözlerimize çarptı. Bu yüksek ihtimalle TB3 ve TB3, TCG Anadolu için geliştirilmiş kısa mesafelerden kalkış ve iniş gerçekleştirebilen bir İHA sistemi. Uzun zamandır TB3 ile ilgili gelişmeleri bekliyorduk. Geçtiğimiz hafta Haluk Bayraktar'ın Habertürk'te yaptığı yayında TB3'ün bu yıl içerisinde uçacağı ifade edilmişti. Ben de bu videoda sizlere biraz TB3'ü anlatacağım ne tür sistemlere sahip olacak gerçekten TB2'nin hemen bir e, deniz versiyonu mu Hayır değil çok daha büyük bir insansız hava aracı ikinci videomuzun ikinci bölümünde TCG Anadolu'dan uçacak hangi hava araçları var Baykar'ın sadece TB3'ü yok dihal olarak adlandırılan dikine kalkış iniş yapabilen de bir insansız hava aracı sistemi var mevcut Kara kuvvetlerinden verilen AH1W süper kobralar var. Peki ileride T129 veya Gökbey buradan uçabilir mi? Birkaç yıl sonra da Kızıl Elman'ın TC Ganadolu'dan uçması bekleniyor. Bu operasyon nasıl yapılabilir? Mevcut bilgiler ışığı altında sizlere bazı açıklamalar, bazı işte bilgiler vermeye, paylaşmaya dilim döndüğünce gayret edeceğim. TB2 gerçekten dünyada insansız hava aracı denildiği zaman sembollerden biri haline geldi. İşte en son Ukrayna Savaşı'nın ilk döneminde çok yoğun olarak kullanıldı. Hatta ülkeler e, çeşitli kampanyalar düzenleyip TB2 satın alıp Ukrayna'ya yollamaya başladı. Bu gerçekten sembol olması açısından çok çok önemli. Ama e, geçtiğimiz hafta e, iki ayrı kuruluşa röportaj verdim. Orada da söylediğim gibi... İnsansız hava araçları tek başına veya tek bir model İHA sistemi savaşı çeviremiyor. Sizin elinizde gerçekten çok iyi eğitilmiş bir asker, iyi taktik veren bir karargah. Bunlarla birlikte farklı farklı mühimmatlar, farklı farklı hava araçları. Tabi bunun yanısına karası var, denizi var. Hepsi birlikte bir ara bir kombinasyon haline geliyor. Ve birlikte bir çarpan gücü oluşturmaya başlıyor. Sonuç olarak tek başına bir İHA ...çok fazla bir şeyi değiştiremiyor ama siz bunları aklınızı kattığınız zaman bu sisteme gerçekten ilginç sayfalar açar hale geliyorsunuz. İşte TB2 bu açıdan da bir sembol haline gelmiş durumda. TB2'den sonra Baykar Akıncı'yı geliştirdi. TB2 sonuçta maksimum kalkış ağırlığı 700 kilogram... Bir sonraki adımlara gerçekten Baykar'ın 5.5 ton ağırlığındaki Akıncı'ya geçildi ve sonrasında geçtiğimiz aylarda Kızıl Elma jet motorlu İHA sistemi uçtu. Bu arada tabii TB3 biraz daha böyle geri planda kalsa da gerçekten TB3 de çok heyecan verici bir proje. Bunu anlatırken görüntü olarak TB3'e baktığımız zaman TB2'nin deniz versiyonu diyoruz ama aslında özellikler ve boyutlar olarak çok farklı. TB3... Nereden baksanız adeta yaklaşık diyelim. TB2'nin iki katı büyüklükte gerçekten e, orta sınıf bir İHA'ya yakın özelliklere sahip bir sistem. Şöyle bir karşılaştırmalı tabloyu yan yana koyduğumuz zaman TB2'nin maksimum kalkış ağırlığı biraz önce de söylediğim gibi 700 kilogram. Buna karşılık TB3'ün toplam kalkış ağırlığı maksimum işte yakıt, mühimmat Taşıdığı ekipman 1450 kilogram. Faydalı yük olarak tb 2 150 kilogram taşırken işte buna mühimmat, kamera gibi ekipmanlar dahil. TB3'te bu ağırlık yaklaşık iki katına çıkıyor. 280 kilograma ulaşıyor. Hızı nat yani deniz mili olarak 70 ila 120 nat arasında tb 2 değişirken TB3 çok daha hızlı bir insansız hava aracı o da 125 ila 160 not arasında sürete ulaşıyor. Bu arada 70 not yaklaşık 1.85 de çarptığımız zaman e, de, takribi şöyle işte 130 kilometre falan civarında bir hız minimum hız. TB3'ün maksimum hızı 160 not ortaya koyduğumuz zaman bu da yaklaşık size e, 300 kilometre saatte yakın bir hız ortaya çıkıyor. Kanat açıklığı TB2'nin 12 metre. TB3'ün 14 metre. Bu arada tabii şöyle bir parantez açalım. Güvertede hava araçları bu tür uçak gemisi benzeri operasyonlarda katlanarak daha az yer tutuyor. Bu açıdan 14 metre şeye göre TB2'ye göre çok hafif bir 2 metrelik artış var ama kanatlar... Katlandığı için daha dar alana park edilebiliyor. TB2'nin uzunluğu 8.35 metre, TB3 ise 14 metre. Yükseklik açısından TB2 2.20 santimetre, TB3 2.80 metre. E, kalkış havada kalışları ise rekoru biliyorsunuz. TB2'nin 27 saat ama ortalama görevler 14-16 saat arasında değişiyor. TB3 için planlanan Havada kalış süresi 24 saat ve üzeri. Yani özelliklerden de gördüğünüz gibi aslında TB3, TB2'ye göre resmen iki kat büyüklükte bir insansız hava aracı. Şimdi İHA sistemlerini karadan kaldırırken öyle çok fazla bir coğrafi sıkıntınız yoksa bir düzlük oluşturuyorsunuz. İşte TB2 bugün işte 300, 400, 500 metrelik pistlerden kalkış gerçekleştirebiliyor. Bunu kısaltabilirsiniz. Nasıl kısaltırsınız? Taşıdığınız yakıtı azaltırsınız. Mühimmatınızı işte 4 mühimmat, 2 mamle, 2 mamce taşıyor t 2 Bunları azaltırsınız. Daha kısa mesafelerden kalkar ama bu havada kalış sürenizi ve silah yükünüzü azaltır. Böyle bir havacılıkta denge vardır, hesap kitap vardır. Ama TCG Anadolu'nun güvertesinin uzunluğu belli. Şimdi buradan kaldırmanız için siz gerçekten Taşıyıcı yüzeyi iyi bir kanat tasarlamanız lazım. Bu kanat hem düşük süratlerde havada rahatlıkla tutulmasını sağlayacak. Diyelim ki çok geniş bir kanat yaptınız ve eni de oldukça geniş bu kanadın tamam rahatlıkla kesildiniz. Ama havada bir yerden sonra o kanat sürtünerek sizin yakıt sarfiyatınızı arttırmaya başlayacak. Yani mühendislik gerçekten bazı işlerde o bıçak sırtı değil... Jilet sırtı falan desek o kadar dar alanda çok iyi hesaplamalar yapmanız gerekiyor. Bir şeyden çok yük taşıyım dediğiniz zaman çok yakıt kullanmanız lazım. Ona göre çok özel tasarımlar gerçekleşmesi lazım. Kalkarken de biliyorsunuz TCG Anadolu'nun üzerinde bir ski ramp olarak adlandırılan o işte kayakçıların bu kış olimpiyatlarında vardır böyle kayarlar kayarlar bir yerde rampadan fırlarlar. Böyle bir rampa var. O rampada Hava aracının daha irtifa alarak burnu yukarıda kalkmasını sağlıyor ve o sırada da havada tutunmasını da gerçekleştirdikten sonra kısa bir kalkış gerçekleşmiş oluyor. Bu ski jump olarak adlandırılan sistem İngiliz kraliyet donanmasında her Harrier'lar için kullanılan bir sistem. Aynı şekilde Rus donanma havacılığı da benzer tasarımlara sahip. Bizim TCG Anadolu'da da benzer bir tasarım eklendi daha sonradan geminin üç uç kısmına buradan kalkışını gerçekleştirecek. Tabi her havalanan hava aracının bir de inişi var. Hani bu bazen çok uzun süre olabilir işte burada TB3 yaklaşık 24 saatin üzerinde uçacak ama sonuçta inmek durumundasınız. İniş içinde gerçekten önünüzde hem dar hem de kısa bir alan var. Bu tür donanma inişlerinde genellikle e, herhangi bir şekilde bir dikine iniş söz konusu değilse e, hava aracının üzerinde bir kanca sistemi yer alıyor. Ve teker koyduktan sonra o kanca yakalanarak tellere takılarak bir anda yavaşlatma gerçekleştiriliyor veya gerçekten çok çok düşük süratlerde iniş mümkün hale geliyorsa o işte o güvertenin işte nereden baksanız 200 metre gibi bir mesafede durmanız mümkün hale geliyor ama çok dikkatli yaklaşılması gerekiyor. Deniz üzerindeki böyle hava oh çok böyle hiç rüzgarsız dalgasız tabiri caizse çarşaf gibi bir deniz durumları pek olmuyor açık denizlerde. Çok hırçın rüzgarlar var. Karaya göre deniz üzerindeki rüzgarlar çok daha sert esiyor. Buna göre bir ayarlama gerçekleştirilmesi gerekiyor. Zaten Baykar'ın da üzerinde çalıştığı en önemli konuların başında hani uçağı tasarlamak, uçurmak zaten bildikleri iş. Yani bu TB2'nin bırakın iki katını e, nereden baksanız 7-8 katı büyüklüğünde bir hava aracı akıncı yapılmış. Üzerine jet motoru konmuş. Kızıl elmaya çıkartılmış. Bunu yapar Baykar. Problem değil ama problem emniyetli bir şekilde kalkışınızı ve inişinizi gerçekleştirmek işte Allah korusun bir kaza olduğu zaman da gemiye vurduğunuz zaman tamam bir insansız hava aracı giden insansız hava aracı eee Türkiye'nin yerine çok daha fazlasını kısa sürede koyabilir ama eğer orada siz gemiye zarar verirseniz mevcut güvertedeki işte hava araçlarına zarar verirseniz bu gerçekten zor bir durum. O yüzden en önemli konu TB3'te kalkış kapasitesini gerçekleştirmek. Sonrasında TB3 havaya kaldırdıktan sonra silah istasyonu 6 adet. Normalde bu TB2'de 4 adet kanatlarda ikişer ikişer. TB3'te 6 noktadan silahlar taşıyabilecek. Tabii ki MAM-L, MAM-C gibi hafif e, silahların ötesinde biraz daha az, ağır bizim yerli mühimmatlarımızı TB3 taşıyabilecek kapasiteye sahip olabilecek. Bir başka görevi de tabii Keşif gözlem kaldırdığınız zaman sistemi SATCOM sayesinde uydu üzerinden belki TCG Anadolu çok uzaklarda olacak ama bizim uydularımızın görüş alanı içerisindeki bu görüş alanı Kuzey Afrika, Avrupa, ülkemizin yanı sıra Kuzey, Rusya hatta böyle Orta Asya'ya Orta Doğu'yu kapsayan çok geniş bir alan uydularımız tarafından görülebiliyor. Bu bölgede SATCOM üzerinden bu hava araçlarını Kullanmak mümkün olacak. Normalde Dünya yuvarlak. Bu yuvarlaklıkla birlikte tabii ki e, belirli bir şeyden sonra denizlerde mesafeden dolayı göremiyorsunuz karşı tarafı. Belirli bir mesafeyi aştığı zaman Dünya'nın yuvarlak olması nedeniyle e, bunlarla normalde Kara'da bir anten vasıtasıyla yaklaşık 150 kilometreye kadar ihalar yer antenleriyle kontrol ediliyor. Denizde istenirse biraz daha menzil e, satkom yardımıyla bu kısıtlamalara girmeden deniz üzerinden çok geniş alanlarda keşif, gözlem yapabilmek mümkün hale gelebilecek TB3'ün envantere girmesiyle. Tabi uçacak, edecek, şunu yapacak, bunu yapacak diyoruz ama TB3'ün en önemli noktalarından bir tanesi de yerli motor. Eskişehir merkezli TEİ tarafından geliştirilen özel bir motor yapıldığı. E, TB3'e, PD-170 serisi bu. Bu seride de e, motorlar Ankara'da, Aksungur'da kendini ispat etmiş. Nereden baksanız 30 bin fit gibi bir iha için, piston motorlar için gerçekten çok ciddi bir irtifa. Bu irtifaya kadar da bu PD-170 serisi e, kullanılmış durumda, kendini test etmiş, test edilmiş ve onaylanmış durumda. Gerçekten performansı çok iyi. Rakiplerine göre daha az yakıt harcıyor, daha yüksek performans sağlıyor. Bir de sonuçta motorlar maksimum verimlerini deniz seviyesinde nereden baksanız veriyor. İrtifa arttıkça, uzun saatler çalıştıkça bir yandan durmadan emniyetle o hava aracını uçuracak. Bir taraftan da e, ekonomik bir şekilde az yakıt harcayacak ve elinizdeki maksimum gücü bu İHA sistemine vermesi lazım. Bu konuda da. FD-170 epey bir tecrübeyle birlikte TB3'ün üzerine oturtulmuş olacak. Bu açıdan da işte en büyük sorunlardan biri projelerde hep motor işte tankta da motor sorunu yaşıyoruz. Tekerlekli araçlarda da deniz araçlarında da hava araçları zaten sürekli anlatıyoruz size bunları. Bu önemli sorunda giderilmiş olacak. Normalde TB3'ün ilk uçuşu geçen sene planlanıyordu ama işte pandemik şartlar Baykar'ın biraz daha Kızıl Elma'ya odaklanması çünkü hiç kolay projeler değil bunlar. Biraz TB3'te bir kayma söz konusu oldu yaklaşık bir yıl kadar. Ama bu yıl içerisinde uçurulup yaklaşık bir yılda testinin süreceğini tahmin ediyorum. 2024'te biz bu hava aracını TCG Anadolu'da görebiliriz. Tabi TB3, TB3 anlatıyoruz ama bir başka önemli hava aracı çok fazla da gündeme gelmiyor. Biraz o... Projeler arasında belki en sessizi diha, Dikine iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı. Bu öyle çok büyük bir hava aracı değil. Yaklaşık 5 metre kanat açıklığına sahip bir hava aracı. 5 adet motor var üzerinde. Bu motorlardan 4'ü elektrik motor ve dikine iniş kalkışı sağlayabilecek özelliklere sahip. Arkasında itici gücü sağlayan yerli bir motor var bunda da Erin Motor. Hatırlayacaksınız Sağ Expo'da da Erin Motor'la bir röportaj yapmıştık. Gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bu da 1,5 metre uzunluğunda bir hava aracı. Kalkış sonrasında 5 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Yani genellikle de yani silah olmayacak bunda bir kamera sistemi yer alacak. 12 saat havada kalabiliyor. Bu da özellikle TCG Anadolu'nun etrafındaki tehditlerin önceden görülmesi ve tespit edilmesi gerekirse örneğin bu e, diha sistemi lazer tutabilecek hedefe örneğin e, gemideki sat komandoları atlayacaklar oradaki bir tehdidi ufacık görünmeyen bir tehdidi bertaraf etmek üzere oradan belki bir şey gidecek veya çok yüksekten bir akıllı mühimmat o lazer izleyerek vurabilecek bu özelliklere sahip ilginç bir insansız hava aracı olacak. Diha için Baykar uçan kanat konsepti kullanıyor. Ama uçan kanat yapabilmek, verimli bir şekilde uçurabilmek çok zor. Bunlarla ilgili mühendislik olarak çok çalışmak gerekiyor. Bunlar da işte yavaş yavaş diğer projelerle birlikte yürüyor. Hatta hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde de bir video paylaşılmıştı. Tabii gönül istiyor ki TCG Anadolu hizmete girerken bu tür tüm işte İHA'larımız olsun, her türlü sistem olsun üzerinde ama biraz daha... Projeler geriden geliyor. Kolay değil bunlar. Yeni şeyler yapıyorsunuz. Bunları hayata geçirmek gerçekten çok çok ciddi çalışma gerektiriyor. Peki TCG Anadolu hani bizim kamuoyunda yerli uçak gemisi öyle bir şey değil arkadaşlar. İspanya'dan alındığı proje e, Türkiye için değiştirildi. Bizim isterlerimize göre tekrar şekillendirildi. Juan Carlos sınıfı bir uçak gemisi konsepti değil. Benim de tabi tabii uçak gemisi uçak gemisi diye uçak gemisi olarak söylüyor ama aslında bu gemi amfibi hücum gemisi. Bir kız kardeşi diyelim Avustralya'da var. İspanya donanması kullanıyor ve Türkiye'de de TCG Anadolu bu şekilde hizmete girmiş olacak. Burada TCG Anadolu'nun ilk şu anki hava araçları kara kuvvetleri tarafından Deniz kuvvetlerine verilen AH-1W Süper Kobra'lar biliyorsunuz Tez 29 ataklar gelince Süper Kobra'lar geri planda kalmıştı. Bu helikopterler griye boyandı. Deniz kuvvetleri pilotlarımız intibaklarını yaptılar, atışlarını yaptılar ve bu helikopterlerde uçmaya başladılar. Şimdi deniz üzerinde görev yapan hava araçlarının dış yapılarının o işte deniz suyunun tuzlu deniz suyunun korozyon etkilerine hazır olması lazım. Veya örneğin işte o motora veya alçak uçuşta su girdiği zaman, deniz suyu girdiği zaman belirli bir süre emniyetle o motorun çalışması lazım. Bunun gibi özellikler deniz araçlarına uygulanıyor. Bu nedenden dolayı denizde görev yapan hava araçlarının maliyetleri de daha yüksek. Buna göre ek özelliklere sahip olmak zorunda ve tabii ki bakımları için çok ekiplerin gerçekten çok... Saatler harcılar o korozyonların tespit edilmesi, önlenmesi. Mesela bakarsanız Amerikan donanmasında işte böyle tapkanlar falan çok böyle gündeme gelir. Uçakların üzeri yamalı boya gibidir böyle. Her yer yama boya boya boya. Niye korozyon bulunup hemen orada müdahale edilmesi gerekir. O korozyon orada müdahale edip önlemezseniz sonrasında çok büyük dertlere neden olabilir. Peki sonrasında bu gemi üzerinde örneğin Atak 2 T129 olabilir mi? olabilir ama dediğim gibi bu deniz üzerinde uçacak marinize işleminin yapılması gerekiyor buna e, muhakkak bir işte ağırın aklıya helikopteri ihtiyacı var bunlarla da ilgili işte çözümler konusunda e, deniz kuvvetleri de çalışmalarını savunma sanayi başkanlığıyla birlikte yürütüyor ilerleyen günlerde ben bunlarla ilgili bazı detaylar edineceğimize açıkça inanıyorum ama böyle büyük işte amfibi hücum gemisini bir yere yolladığınız zaman Yanında da koruyucu gemilere ihtiyacınız oluyor. Örneğin bir hava savunma şemsiyesi oluşturacak gemilere, denizaltılara, destek gemilerine yani bir baktığınız zaman belki TCG Anadolu tek başına bir yere gitmeyecek. Bir yere doğru hareket ederken yanında da bu gemiler yer alacak. İşte bunlar konusunda da işte istif sınıfı örneğin e, bu konuda çalışmalar yapılıyor. Hatta savunma sanayi başkanlığı 3 e, gemi için özel sektör tersaneleri yapılacak. Bunlarla ilgili planlamaları açıkladı savunma sanayi başkanlığı. İşte gündemde İngiltere ile yapılan bir silah pazarlığı var. E, İngiltere'den e, İngilizlerin erken emekli etmek istediği gemiler alınabilir mi? Bunların tartışmaları var. E, bu konuda da hani biz abi baktık ya bu gemiler çok yaşlı. Ay veya çok işimize yarar. Bunları söylemek benim böyle bir şey söylemem. Gerçekten herkesi güldürür. Sonuçta çok uzman konusuyla ilgili inanılmaz detaylı raporlar Deniz Kuvvetleri tarafından hazırlanıyor. Olayın sadece Deniz Kuvvetleri operasyon yapısı değil. Bakımından bu gemilerin idamesine konulacak teçhizatından personel eğitimine kadar yüzlerce konu Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işte asfalt örneğin bu tersanelerle ilgili altyapılar şunlar bunlar. Gerçekten çok uzman ekipler bunları bir plan, proje, raporlama haline getiriyorsa getirecek. E, bunlarla ilgili bilgiler sunuluyor. Sonuçta e, Türkiye'nin ihtiyacı varsa bunlar alınacak. Veya çok astarı yüzünden pahalıya geliyorsa ihtiyacımız yoksa alınmayacak. Biz de sonuçta alındığı zaman sizlere detaylı bir haber yaparız. Ama bununla ilgili bu işte iyiymiş kötümüş. Şöylemiş demek açıkçası bizim boyumuzu oldukça aştığını ifade etmek isterim. Evet bugünkü videomuzda bir fotoğraftan yola çıktık. TB3 ile başladık. Biraz TCG Anadolu'yu anlattık. Biraz üzerindeki hava araçları ve TCG Anadolu tek başına hareket etmeyecek. Büyük bir filoyla bir yere gidecek. Ama sonuçta ister üzerinde herhangi bir hava aracı olsun veya olmasın bu geminin bir tabur askeri e, zırhlı personel taşıyıcılarıyla, tanklarıyla, tüm teçhizatıyla bir yere rahatlıkla ulaştırabilmesi gerçekten çok önemli bir lojistik güç. Aynı zamanda barış zamanında da işte bazen felaketler olabiliyor, doğal afetler yaşanıyor, büyük yangınlar yaşanıyor. Bu gemi birer yüzer hastane, bir tahliye merkezi haline geliyor. Hem de insanları da bir yerden tahliye ederken bir gücünüz elinizde, hava gücünüz. Asker gücünüz de yanınızda oluyor ve o bölgeyi emniyete alarak bu tahliye yapıyorsunuz. Bunlar gerçekten önemli konular. Türk Deniz Kuvvetleri için de önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Evet, bu videomuzda biraz hava araçlarına baktık, biraz TCG Anadolu, biraz neler alınabilir, başka neler olabilir, gelişmeler neler? Bunları dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım birkaç bilgiyi sizlere verebilmişizdir. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Aktif bir WhatsApp grubumuz var. Lütfen buraya abone olmayı unutmayın. Günde tek paylaşım yapıyorum. Çok da rahatsız etmiyorum insanları. Telegramımız var. Aynı zamanda da detaylı haberler Tolgozbek.com sitemiz üzerinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.